Ben tamam, bakalım abi Nespoturun şarkısını mı sevdin? Ben daha, hiç daha hiç dinlemedim. Abi niye insanları eleştiriyorsunuz ya? Ben mesela hayır belki... bak, bu, bak bu şarkıyı asla güzel diyemezsin, imkansız. Oğlum kulandı. ne alaka adam sevmiş yani sen şu an bunun niye kişisel zevkine şey yapıyorsun tecavüz ediyorsun? Nasıl hayır abi, ben daha çok orada Oğlum sen çünkü hayır bir abi. kere değil 50 kere dedim tamam mı sevdiğini ben sen anladım artık yani. Ama yani seviyoruz. <gülüyor> Yok abi şöyle yok bakmak lazım. Ya ama ben kendim yani. şarkının sesini kapatıp sadece klibi izler misin? Klip güzel var abi Ya ben şarkının... ne, şarkıyla ne alakası var? Ya bi dur. Dinleyip. Şarkı çok agresifleştir. Ben, ben, ben çok beğendim. yapar her gece kafaları dinle. çeker attı Oğlum Bütün ilişkilerin sonunu daha demin gördünüz İşte ya yeah. Hayat Sevmeyin Aga sevmeyin Bu şarkı hakkında hemen yorum mu yapayım bu, Yapmıyor co Bak şarkı genel olarak iyi değil ama bu biliyonun girdiği nakarat kısımlarını beğendim Ama aralar mesela Bağlanmamış güzel Abi bence şarkının arkasında çalan ritim hızlı ama sözleri falan çok yavaş bayılıyor Abi şarkı çok güzeldi bu arada ya 1-25'de like izlenilmiş biri Gelin <gülüyor> papahanlar çok güzeldi Otomatikman geçti <gülüyor> lan uzandırınca ama şey böyle fingirdi. Bu arada ben de daha... dedim. Bu arada şarkıyı. Hıhahahah Ağzını Güzel olur güzel olur gelişi güzel bana gülüşüne bırakıyor her işin bir tarbita. Arkadaşlar çok spende Abi abone olmayanlar falan normal chatte yazanlar. 2-3 tane fazla atmayın abi. Ayna dört kanadı falan bir alta hadi gibi be o kim <gülüyor> şeyler oluyor ya cj